Türkistan Birliği dünyanın en acil ihtiyacıdır. Amerika'nın rahat etmesi için de Rusya'nın rahat etmesi için. Bütün insanlığın rahat ve huzur içinde olması için, ekonomik güçlenme, sosyal güçlenme, ruhi güçlenme, manevi rahatlık için mutlaka bu Türkistan Birliği'nin oluşması gerekiyor. Bunun zemini olağanüstü kolay, olağanüstü kolaylaştı. Sadece Türkiye'nin bunu dile getirmesi gerekiyor resmi olarak. Azerbaycan'a söylense buyun. Biz sizle iki devlet, bir millet olarak birleşmek istiyoruz. Bir kere Türkiye bunu söylesin. 24 saat içerisinde evet cevabı alacaklardır. 24 saat içerisinde. Suriye teklif etsinler. Türkiye ile birleşme teklifinde bulunuyor size. Ne diyorsunuz desinler. 24 saat içerisinde evet sözü gelecek. Ben garanti veriyorum inşallah. Bunun için... E artık zeminden de milletimizin bu konuda hadi ne duruyorsunuz demesi gerekiyor. Ya e bunu herkes istiyor.